Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu programda sizlerle birlikte BioMutat isimli Mayıs ayında çıkan oyunu incelemeye çalışacağız. Şimdi özellikle biz bu programda böyle yeni oyunları, farklı oyunları ya da iddialı oyunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve bu videomuzda da Mayıs de piyasaya e sunulan Experiment 101 isimli şirketin sunduğu bir oyun olan mutanta göz atacağız. Şimdi oyun enteresan bir oyun. Onu baştan söyleyeyim. Zaten duyurulduğu zaman da 2019'unda duyurulmuştu bu oyun e, çıkacak diye. Çok iddialı tarafları da vardı. Yani bir karakterimiz var. de birazcık anlaşılıyor. Dünya bir mutanta uğramış bir sürü yaratığın ee, elinde düşmüş durumda ve bu yaratıklardan bir tanesini biz kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz yaratık da hani nasıl desem böyle fare deseniz değil, kedi deseniz değil, tilki deseniz değil ama işte hepsinin birleşiminde olan ilginç bir yaratık. Oyunun içinde oynadıkça e, belli özelliklerinizle, e, kabiliyetleriniz de artıyor aslında ve siz topladığınız işte ekipmanlar olsun ya da yaptığınız bazı seçimlerle aslında oyundaki bu karakterinizin iyi ya da kötü olmasını ve özelliklerinin Baskın ya da çekingen olmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi oyunun başında e, karakterinizle ilgili bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu ayarları şu anda ekranda göstereyim ben size. O ayarlarda karakterin özellikleri de değişiyor seçtiğiniz e, türe göre. Farklı farklı birkaç tür var. Bu türleri seçtiğinizde karakterin işte savaşçı mı olsun, işte e, efendime söyleyeyim, suikastçı mı olsun, şu mu olsun, bu mu olsun gibi farklı farklı seçimler yapabiliyorsunuz. Bu seçimleri yaptıktan sonra oyuna başlıyorsunuz. Şimdi oyunda şöyle bir sıkıntı var yani baştan onu söyleyeyim. Bir böyle bir anlatıcı var. Anlatıcının söylediklerini İngilizce altyazı olarak veya farklı dillerde de bu arada yapabiliyorsunuz ama Türkçe yok ne yazık ki. Onu baştan söyleyelim. Türkçe de dil desteği bulunmuyor. Hani en azından altyazı olsa fena olmazdı diye düşünüyorum ama ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Ve anlatıcı eğer bir e, oyunun içinde farklı yaratıklarla etkileşime girdiğiniz zaman onlar bir garip bir dil konuşuyorlar. O anlatıcı bunları işte İngilizce'ye çeviriyor ve o garip dilde çok komik öyle falan yapıyorlar o dil bu arada. Enteresan da olmuş oraları. Ee, siz de karakterinizi işte hareket ettiriyorsunuz, savaş ediyorsunuz, çeşitli kombo hareketler yapabiliyorsunuz. Aslında bir eli böyle uzak doğu sanatlarının aslında bu yaratık tarafından kullanılması durumu söz konusu. Bir yerlere iniyorsunuz, bir yerlere çıkıyorsunuz. Açık dünya bir RPG oyunu bu, yani role playing game oyunu. Ama dünya çok açık olmasına rağmen sizin etkileşimde bulunduğunuz alanlar aslında biraz sınırlı kalmış. Yani Experiment 101'in hayal ettiğimiz ya da bize sunmayı hayal ettiği şeyin çok küçük bir kısmı ne yazık ki hayata geçirilebilmiş. Ha yine oyun kötü mü? Oyun kötü değil ama söylediğim gibi hani beklenti biraz daha farklı olunca ister istemez ortaya çıkan işte birazcık hayal kırıklığı olabiliyor. Şimdi gelin oyuna bir girelim birazcık oynayalım bakalım Biyo Mutant bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Daha doğrusu ben devam ediyorum. Ben çünkü oyunu bir şekilde kurmuştum. ve birazcık ilerlemiştim. Böyle devasa bir dünyamız var. Bu dünyada bakın görüyorsunuz şu anda modellemeler falan çok güzel yapılmış bu arada. Hani böyle birazcık bana şeyi andırdı. Ghost of Tsushima oyunu vardır biliyorsunuz. O oyunda da böyle çok geniş açık Time bir dünyamız var. Burada da öyle fakat But burada tabii belli cool sınırlamalara tabi tutuluyor. Böyle bir olay oluyor, bir şey işte bir konuşma sesi geliyor falan. Bunlar birazcık hani açıkçası vakit alıyor. Birazcık böyle bizim elimizi bana zayıflatıyor gibi geliyor. Oyunun akışına da birazcık etkiliyor. Yani tamam oyunu anlatmak için yapılmışlar o sesleri anlıyorum. Şu anda kahramanımızın köyüne geldik. Çocuğunluğunun geçtiği köye. Burada şimdi bir şeyler olacak muhtemelen, evet. İşte bu oyun içinde bazen böyle geçmişe gidiyoruz. Ve işte e, bir nevi flashback dediğimiz zaman da yolculuklar yapıp... Şimdi çocuk olduk mesela, tekrar çocuk olarak oyunu oynamaya devam edeceğiz. Çocukluğumuza dönmüş oluyoruz burada. Buralarda belli görevleri yaptıktan sonra tekrar normal zamana geri dönüyoruz. Şu anda işte mesela gördüğünüz gibi böyle çocuk olmuşuz, küçük bir... ...şekilde kahramanımızın çocukluğuna dönmüş durumdayız. Şimdi bakalım, dolaşalım biraz. Mesela group diye bir şey geldi. Bunlar böyle garip böyle dillerde konuşuyorlar. Ama Allah'tan bir altyazı var. Ve anlatıcı var, bize anlatıyor. Fakat bazen çok sıkıcı oluyor bunlar, öyle söyleyeyim. Oyunun belli yerlerinde seçenekler çıkıyor. Oyunun başında da böyle bir seçenek var. İyi mi olacaksın, kötü mü olacaksın gibi. Burada da mesela konuşmana göre, mesela burada üç tane seçenek var. Bakalım, yüzmeyi seçelim. Swimming, I am into fu, fu diyor. Wung fu, e, birazcık zordur diyor. Go bize. E, ve e, senin moma, herhalde annesi gibi bir şey bu. Şu anda bana öğretebilir mi diyor. E, falan filan gibi şeyler. İşte, burada Şimdi bunu şey Allah ne oluyor ya? Yüzme yöretiyor şu anda bize bu. Hop attı bizi. Eyvah. Şimdi burada yüzmemiz gerekiyormuş. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Şöyle bir yüzelim bakalım ya. Ama enerjimiz tükeniyor. O yüzden hemen şu anda enerji bakın barı görüyorsunuz enerjimiz tükeniyor. Tükeniyor. Ese, tükenmeden gelmeyi başardık. O diyor, Az kalsın beni boğuyorsun diyor ya. Bakalım dedim ki, ne diyor bize? O sana hangi nasıl üzmeye gerektiğini hatırlatacak diyor. Tamam, bu bize bir şey dedi. Evet, işte mama geldi. Mama, mami falan gibi bir şey herhalde bu. O, e, fungfu, fungfu, fung fu daha doğrusu. Ezi değilim, bakalım bize öğretsin. Söyleyebilirsin. O e, gitmekten uğur diyorum, onur diyorum. Böyle. Şimdi eğitime gidiyoruz. Wung Fu Training diyor. Şimdi burada başka bir arkadaşımız gibi yine eskilerden gizli. diye. Bu oyun böyle değil arkadaşlar, şimdi bizim e, oynadığımız bölüm böyle denk geldi ama canavarlar da var, onlarla da kapışıyoruz, onlarla da çeşitli savaşlara, kavgalara falan da katılıyoruz. Şimdi bakalım, burada da bir şey seçtik. Etrafta bir şeyler var, burada bir şeyler bulmamız lazımmış. Ne diyelim, Upcycle'ınki yeni ana e, gönülümüz buymuş. Şurada bir şeyler var, 3 tane rubbish file bulacağız. Şuna bir girelim arıyoruz. Şu anda çöpleri karıştırıyoruz. Bir tanesini bulduk. Bir tanesi de burada. Kolay yani. Bu şeyleri geçmek çok zor değil. Sağ tuş Bir tanesini daha bulduk. Bir de şurada var. Çöplerde bir şeyler arıyoruz. Şimdi üçüncüyü de bulduk. Evet, şimdi konuşmamıza devam ediyoruz. Sohbetimize. Ben rastgele seçiyorum burada bir şeyleri. Devam edelim. Burada mesela belli şeyler kazanıyoruz. Belli görevleri yerine getirdikçe belli özellikleri kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni kılıcımızı da almış olduk. Geri dönelim. Artık yeni bir kılıcımız var gördüğünüz gibi. Burada seçimlerimizi yapıyoruz. Tekrar sohbetimiz devam ediyor. Tabii belli seçimler bizi belli farklı senaryolara götürüyor. Ama böyle senaryolar da çok farklı değil. Açık <gülüyor> söylemek <gülüyor> gerekirse bu da biraz... E, biraz can sıkıyor Öğünün içinde onu söyleyeyim ee, burada işte atıp, daha zorunu denemek istiyorum diyor bizi hırlı. biraz daha eğitecek bakalım ne yapacak şimdi funk vunfu training devam ediyormuş söylediğim gibi burada böyle bir şey var ama normalde mesela düşmanlarla savaştığımız şeylerde oluyor Burada farklı arkadaşlar da var. Karşımıza çıkmış. Onlarla sohbet ediyoruz şimdi. Benden korkuyor musun? <gülüyor> diyor. Puti Ankati'ymiş bu. Arkadaş. Hiç kimsenin zehirlenmesine gerek yok diyor. Puti Ankati biraz artistik yapıyor bize herhalde. Bah, ba, Çok ayıp. Şimdi ben bunları evet şu anda Şu anda savaşıyorum ben. Tabii farklı farklı Birini hallettim galiba. Şimdi ikinciyle uğraşıyorum. Eyvah! Evet. Beni birazcık yendiler gibi bir şey oldu. Şu anda bir şeyler oluyor burada ve... Evet, Momo bizi geldi, kurtardı. Burada yenildik. Tabi bu biraz eğitim bölümü oldu açık söylemek gerekirse. Eğitim bölümünde biraz böyle farklı farklı şeylerle uğraşmak zorunda kaldık. Hala devam ediyor şu anda eğitimimiz. Ama oyunun içinde normalde böyle ben farklı yerlerden de koyarım. Farklı düşmanlarla kapıştığımız alanlarda bulunuyor. E, oyun bu şekilde. Yani güzel, açık dünyanın tasarımı falan çok hoş, çok güzel ama... Hani hayal edilen noktada mı, o noktada olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar, oyun böyle devam ediyor. Yani uzun uzun hikayeler var. İşte çeşitli etkileşimlerle giriyorsunuz, düşmanlarla savaşıyorsunuz, belli noktalara gidiyorsunuz. Oyun güzel, hani güzel ama birinci, iki sorunu var. Bir tanesi, beklentilerin çok altında kalmış bazı özellikleri var. İkinci ise fiyatı yüksek. E biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte fiyatı yaklaşık 300 TL'ydi. 300 TL'ye çok daha Nasıl anlatayım? Açık dünyası daha gelişmiş. İşte Red Dead Redemption 2 gibi veya farklı oyunlarda alabiliyorsunuz. Bu kadar para verip de böyle biraz daha oynaması zor bir oyun almak çok mantıklı değil. Ama fiyatı düşer gibi geliyor bana. Experiment 101 biraz isminden de, yani experiment deneysel demek, deneysel bir çalışma yapmış. Olan tarafları var, olmayan tarafları var savaş mekanikleri çok güzel, çok eğlenceli ama oyun genel olarak belli bir tek düzelikte ilerliyor. Birileri konuşuyorsun, birileri şey yapıyorsun ama sürekli onları yapman gerekiyor. Onları yapmadığınız zaman oyunda ilerlemem mümkün olmuyor. Bu da birazcık oyuna tek düzelikle sıkıcılık katmış durumda. Bu arada biz oyunu Play Store üzerinden temin ettik. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Oyunu da eğer satın almak isterseniz açıklama kısmında bir link bırakacağız. Oradan da e, isterseniz e, ev telefonunuzun faturasını ek olarak da taksitte bu oyunu satın almanız mümkün. Evet, Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programının sonuna geldik. Bu bölümde sizlere BioMutant isimli oyun anlatmaya çalıştık. Olan tarafları vardı, olmayan tarafları vardı. Beğendiğimiz yönler oldu, beğenmediğimiz yönler oldu. Bu oyunla ilgili sizin de fikirleriniz varsa...